Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Yorum programının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu haftada yine aslında geçen haftadan gelen bir evet. haberimiz vardı ama biz cuma öğlen gibi çekiyoruz programı. Cuma akşamı iPhone fiyatları açıklandı iPhone fiyatları açıklandı evet. Keşke yani. açıklanmasaydı. Ya sızdırıldığı gibi oldu. 9999. <gülüyor> söylemesi bile o zaman, 9, o zaman 9, tabii sızdırılan rakamlar doğru evet. çıktı şu anda. Ya ben açıkça sızdırılan rakamları beklemiyordum ya. Çok bana absürt geliyordu çünkü. Hani 7500 liraya iPhone 11'i satıyorsun. iPhone 12 mini ondan daha ucuz bir etkiyle sahipken hani Türkiye'de böyle daha pahalıya gelmesi. Ne bileyim beni şaşırttı. Valla fiyatlar çok yüksek yani. 9.999 TL ile 19.999 TL yani 10.000 TL ile 20.000 TL arası değişiyor. Dediğin gibi iPhone mini 10.000 liradan başlıyor. Ne ara buralara geldik ya. Valla değil mi? Ya, iPhone X çıktığında 6.200 lira mıydı neydi? Dedik 6.200 de telefon mu oluyor Şimdi 20.000 20 falan diyoruz tövbe tövbe. <gülüyor> ya aslında orada şöyle bir durum var. Onu da söyleyelim. Bazen bu konu çok eleştiriliyor bizim okuyucularımız tarafından. Arkadaşlar şöyle bir durum var. 5 bin liralık bir telefonda yani maliyet girişi, giriş maliyeti 5 bin liralık Vergiler telefonda. Vergiler arkadaşlar kısacası. 4 bin ha? 500 liraya yakın bir vergi, vergi. var. Yani üstüne koyduğun zaman 9 bin 500 lira zaten. Aynen. 5 bin telefon. E şimdi 699 dolar. E, e, iPhone 12 mini'nin yurt dışı fiyatı. Zaten 700 doları dolarla bile çarpsam. Hani çıplak fiyatını aldığımı bahsede. Yani 856 zaten. 5600 lira yapıyor. O yüzden Apple'a kızdığımız taraf şu yalnız. Onu söyleyelim ben. Şimdi Apple'a kızmıyorum diyoruz da vergi çok diyoruz ama Apple'ın telefonları da çok pahalı. Ya Apple bir de biraz kuru falan da yüksek alıyor. Ya yani normalde 700 dolarlık telefon hani mesela Samsung da çıkardı. Şey de çıkardı ama hiçbir biri bu kadar yüksek fiyattan getirmedi. Yani Apple biraz da şişiriyor arkadaşlar. O da herhalde şeyden dediğimiz gibi ben hani çok fazla zam yapmıyorlar ya. Yapmışken bir kere yapıyorlar. Hani evet. diyorlar bu ülkede nasıl olsa dolar yükseliyor. Ben önünden biraz yüksek vereyim. Nasıl evet, olsa evet. o seviyeye geliyor. Yok şimdi Apple'da şöyle bir şey var. Bunu daha önceki programlarda söylemiştik. Apple böyle hani örnek vereyim Şimdi dolar 8 civarında ya diye arttı birazcık. Yarın 8.5 olsa hemen fiyata yansıtmıyor. Evet. O bir to işte tol tolera, et, tolera ettiği bir kısım var. Ondan dolayı yapıyor. Ama asıl sorun şu bence fiyat biraz yüksek. Yüksek yani, evet. Yani başlangıç fiyatları da yüksek bence. Yüksek Ondan var. kalktı. Bir de Apple Türkiye'ye ya da böyle Kur'un yüksek olduğu ülkelere özel bir şey yapmıyor. Yani özel bir fiyattan mesela işte Samsung diyorsun ya. Şimdi Samsung mesela Amerika'daki fiyatıyla Türkiye'deki fiyatı doğrudan doğru işte dolarla çarpıp git evet, evet, hesaplamıyor. Evet evet biraz düşürüyor burada. Yani ham fiyatını düşürüyor en azından. Hani evet. Vergiler falan gelince yine hepsinden yüksek oluyor ama Türkiye'de. Yani. Ama vergisiz fiyatları biraz daha düşük tutuyorlar. Orası doğru. Mesela şey işte ya Galaxy S20 FE modeli. Dışarıda 700 euro muydu neydi? Ben ona hani Türkiye'de de böyle 7500 gibi bir fiyat bekliyorum. Adamlar 6500 lira falan falan. Evet. Samsung özel bir fiyat politikası evet. uyguluyor. Onlar tebrik edelim buradan. Bir diğer konumuz da Black Friday indir indirimleri. Malum bizim buna Kara Cuma demiyoruz. Kara Cuma demiyoruz. Bu arada çok te tepki geliyor arkadaşlar. Yani muhteşem bu... cuma, muhteşem kasım. Mübarek cuma. Mübarek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> cuma evet. Hatta modanın da falan bak. Kasım boyunca bir başladı reklamlar. Kasımın başında. Evet. Gınal Şu geldi. muhteşem Kasım, binlemne Kasım, indirimli Kasım, kaldırımlı Kasım. Bit hala ya, bitmedi ya. Ama ben şunu gördüm geçen yani çekimden önce senle de konuştuk ya. böyle inanılmaz indirim ya yani de görmedim. teknoloji yok. Teknoloji tarafında yok. Ama giysilerde böyle sezon sonu olan ürünlerde falan bayağı bir indirim oldu. Market ürünlerinde vesaire. Evet. Onlarda da oldu. Hani alışveriş atıyorum işte deterjandır vesairedir. Bu tarz şeylerde de ben indirimler gördüm. Ama, ama elektroniğe biliyorum. baktığımız zaman 100 lira, 200 lira, 500 lira evet. en fazla, en kral. Mesela atıyorum, e, o da iPhone'da falan yapmıyorlar. iPhone'da sadece bir tanesi de yapmıştı e, yanılmıyorsam 6800 liraya falan indirdi. Onu da stoklar hemen tükenmişti. E, onun haricinde böyle muazzam bir teknoloji indirimi görmedim. Evet, hani ama bak bu kaçmaz %30-%40 evet. indirim olmuş. Mesela adam diyor ki çizmiş orada tam tamam %40 indirim diyor. Hop yalıyorsun falan işte ismini şeyini bir yapıştırıyorsun. indirim siteleri var ya kaç falan. Bir bakıyorsun zaten o fiyatlar o daha ucuza da var. Evet. Hani yani evet. normal fiyatlı o. Evet. O yüzden biz öyle pek bir şey görmedik. Hatta haberinde yapmadık çok fazla bizim sitede çok öyle haber çıkmadı. Ya bu zaten indirim falan bu genel itibarıyla şey için ya yabancı ülke. Amerika'da mesela adam daha mesela Xbox Series X yeni çıkmış. Onun fiyatını 100 dolar düşürüyor Black Friday'de. Yani böyle bir indirim var mı Türkiye'de? Düşürdüler yok. mi Xbox'ın ya da Play Yani stok yok adı yine de. Hani Seri S var ben. mesela. Seri S'in fiyatını düşürdüler mi? bilmiyorum. Düşürme. Yok. E olmaz o yani. cincik cincik ürünlerde oldu. O yüzden olmaz. En çok iyisi de oldu arkadaşlar. Zaten trend yolda 8 milyon şey sayarmış, evet. Sipariş vermiş Ama satılanlar işte dediğin gibi kıyafet Ben de aldım oradan mesela dedim ya 8 liraya 9 liraya tişört vardı. Yazın 20-30 liraya satacakları tişörtler şimdi 8 liraydı dedik aldık yaz nasıl olsa gelir Aynen. yeriz yani muhtemelen herkes de bu mantıkla almıştır <gülüyor> diye düşünüyorum <gülüyor> evet. ben Evet arkadaşlar şimdi 1 Aralık'tan itibaren IYS sistemi, yönetim sistemi devreye giriyor. Onunla ilgili biz özel bir video çalış yapacağız arkadaşlar ve Aralık'ın birinde yani salı günü yayını evet. vereceğiz. Nedir bu iletiyatı sistemi? Kısaca ben bahsedeyim. Hani bu cebimize geliyor ya işte Kombici'den şuradan, bay sitesinden şuradan buradan kampanya e, SMS'leri. Bunlar artık izine tabi olacak. Bunu yöneten bir sistem kuruldu. iys.org.tr Şu anda ekranda onun görüntüsünü de koyar Oğuz'dan rica ederiz. Ee, öyle bir site var. 1 Aralıktan itibaren biz vatandaşlar da kullanabilecek. Şu anda zaten açık site ama sadece servis sağlayıcılar yani bu tarz paketleri kullanmak isteyenler yapıyor. Ama bir aralıktan itibaren de diğer herkese açık olacak. Vatandaşlar da buradan kime SMS gelip kime gelmeyeceğini söyleyecekler. Son bir konu var bu haftanın bir diğer konusu ise... Soru-cevap videolarına başladık arkadaşlar. Ülki evet. bu pazar günü yayınlanacak. Sizden gelen Facebook'tan, Twitter'dan, internetten, kendi sayfamızdan gelen soruları görüyoruz biz. Ama hepsini oradan yanıtlayamıyoruz arkadaşlar. Video çekiyoruz bu soruları toplayıp ve toplu olarak bu soruların yanıtlarını orada bulacaksınız. Bunu eğer soru bir çok biriktiği sürece yapacağız. Yani 15 günde bir olur, 3 haftada bir olur, haftada bir olur. Artık o sizin sizden gelen soru yoğunluğuna göre bunu belirleyeceğiz. Bu konuda da bilgi vermiş olalım arkadaşlar. Soru-cevapla ilgili şunu da sizlere hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Sorularınızı bize nasıl ulaştıracağınızı bir kez daha hatırlatalım. İsterseniz pazar günü yayınlayacağımız soru-cevap videosunun altına direkt olarak sorularınızı yazabilirsiniz. Biz bu soruları alıp bir sonraki hafta yapacağımız programda kullanabiliriz. Ya da pazartesi günü teknolojioku.com yani sitemizde bir soru-cevap haberi giriyor. Bu haberin altına yaptığınız yorumları da biz alıp, programımızda değerlendirebiliriz. Yani soruları da alıp değerlendirebiliriz. Bir de arkadaşlar sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize sormuş olduğunuz soruları da yine soru cevap programımızda değerlendireceğiz. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Evet bir Teknoloji Okuyuru programının sonuna geldik. E, haftanın gündemini Osman'la beraber değerlendirdik. Haftaya yetmeni bir programda karşınızda olmak üzere hoşçakalın diyorum. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal hala takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta bir yarışmamız da olacak arkadaşlar. Evet Instagram. Bak evet. unutmayalım. Evet Instagram hesabımıza takip etmeyi unutmayın. Bomba hediyeler var yine her zaman olduğu gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.